Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca'nız. S.M.E.L. Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle Metin Yayınları Modern Problemler adlı çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ettiğimizi söyleyeyim. Sayfa numaralarını hatırlatmak gerekirse de arkadaşlarım 151, 152, 53, 54 ve 55. sayfaların bugün sizlerle birlikte hem konu anlatımını yapacağız. Hem sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Hem de muhabbet eşliğinde ağır ağır güzel bir ders işleyeceğiz. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve ilk sorumuzla başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle karşımızda bir tanımımız var. Şimdi bu tanıma göre gençler şöyle diyoruz. Bir hareketlinin yol, hız, zaman bağıntısı aşağıdaki gibidir demiş bakın kitabımız bize. Şimdi nasılmış bir göz atalım. Öncelikle arkadaşlar şurası bizim alacağımız yol uzunluğu x diyelim biz buna. Burada bir aracımız var bu aracın hızı da v arkadaşlar ve bu araç bu yolu t sürede alsın. İşte burada aldığı yolu bulmak için yani x'i bulmak için hız ile zamanı çarpıyoruz. Yani x eşittir vt diyoruz. Tabii ki sen buradan farklı versiyonlarını da üretebilirsin bunun. Örnek veriyorum burada v'yi yalnız bırakırsan v eşittir x bölü t olacaktır veya t'yi yalnız bırakırsan x bölü v olacaktır. Gibi çeşitli versiyonlarını üretebilirsin. Hepsini ezberlemene gerek var mı? Tabii ki de yok. Yani sen buradan sadece x eşittir vt'yi bilsen diğerlerini zaten çıkarabiliyorsun matematiksel işlemlerle. Şimdi bağıntıdan e, orantıları hakkında çıkarılacak sonuç sevgili arkadaşlar. Yolla hız doğru orantılıdır. Yani arkadaşlar doğru orantı ters orantı neydi? Doğru orantı mesela iki tane çokluk var. Bu iki çokluktan bir tanesi Artarken diğeri de bakın aynı oranda artıyorsa aynı oranda olması önemli diğeri de aynı oranda artıyorsa veya birisi azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa biz bu iki çokluğa iki çokluk arasında doğru orantı vardır diyoruz. Eğer iki çokluktan bir tanesi belli bir miktar arttığında diğeri aynı oranda azalıyorsa veya biri azalırken öteki artıyorsa işte bu iki çokluk arasında ters orantı vardır diyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar yol ile hız arasında doğru orantı, yolla zaman arasında doğru ve hızla zaman arasında ters orantı vardır diyoruz. Birim zamanda alınan yol hızı verdiği için hız birimleri yol ve zamanın sevgili arkadaşlarım birimli oranlarından oluşur. Mesela yol, yol, bölü, zaman bize neyi veriyordu? Hızı veriyordu değil mi? E şimdi düşünelim. Yolu sevgili arkadaşlar kilometre ile ifade ediyorsak örnek veriyorum Zamanı da biz saatle ifade ediyorsak Kilometre bölü saat bize hız birimi verecektir Veya metre bölü dakika veya metre bölü saniye gibi e Bu kilometre bölü saat ne demek mesela? Bir saatte alınan yolun sevgili arkadaşlarım Kilometre cinsinden değeridir Veya metre bölü dakika bir dakikada alınan yolun metre cinsinden değeri Metre bölü saniye demek de bir saniyede alınan yolun sevgili arkadaşlarım metresidir diyoruz. Burada birimleri birbirine çevirebilmek için çok ihtiyacınız olmuyor genelde. Yani 100 tane sorudan belki birinde veya 1000 sorudan belki birinde arkadaşlar ihtiyacınız olabilir diye de burada bakın kilometre, hektometre, dekametre, metre, santimetre, milimetre işte saat, dakika, saniye mesela saati dakikaya çevirmek için 60'ta çarparsın ama dakikayı saate çevirmek için 60'a bölersin. Dakikayı saniyeye çevirmek için 60'ta çarparsın ama saniyeyi dakikaya çevirmek için 60'a bölersin Yine ee, bu yol birimleri arasında da sevgili arkadaşlarım onlar onar çarpıp onar onar bölerek sevgili arkadaşlar diğerlerine ulaşabilirsiniz Şimdi ilk sorumuza bir bakalım Hızı 90 km bölü saat olan bir aracımız var 100 metrelik bir yolu kaç saniyede alır diye sorulmuş bize Şimdi bizim hızımız neymiş arkadaşlar? 90 bakın kilometre bölü saatmiş. Şimdi burada o zaman bizim yapmamız gereken olay şu. Bize sorulan şey, verilen yol metrelik bir yol. Şimdi metrelik olduğu için burada 90 kilometre dediğimiz kavramı biz önce metreye çevirelim. 90 kilometre demek 90 bin metre demek arkadaşlar. Bunu binle çarparak biz metreye çevirdik. Daha sonrasında bir de burada ne var? Bir saat var. Bu bir saati de sevgili arkadaşlarım saati çevireceğiz. E, saniyeye çevireceğiz. Bu da 3600 saniyeye tekabül eder biliyorsunuz. Yani bizim bu aracımız gençler 90 bin metreyi bakın 90 bin metreyi 3600 saniyede alabiliyormuş. Peki bizden istenen ne? 100 metrelik yoldan bahsediyor. O zaman 100 metreyi acaba X saniyede alır desek burada içler dışlar çarpımı bizim işimizi görür mü? Tabii ki de görür. Dolayısıyla arkadaşlar bununla bunu çarpıp 90.000'e 90 böldüğümüz takdirde X'i bulabiliriz. Çarpalım 3600'de ben 100'ü çarparsam 2 tane sıfır eklemiş olurum. Bunu da 90.000'e 90 böleceğiz dedik. Daha sonrasında dikkat edin burada 1, 2, 3, 4 tane ve 1, 2, 3, 4 tane sıfırı sildim. 36 bölü 9 yani 4 bize cevabı verecekmiş. Demek ki 4 saniyede alır diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar bu araç 100 metrelik yolu. İkinci soru. Bir aracımız var yine. A ile B kentleri arasındaki yolu sabit bir hızla 10 saatte alıyor. Bakın A'dan B'ye kadar sevgili arkadaşlarım bu yolu ne kadar sürede alıyormuş? 10 saatte alıyormuş. 10 saat yazdık. Pekala. Bu araç saatteki hızını 20 kilometre arttırırsa eğer. Mesela biz bu aracın hızını bilmiyormuşuz ya. Biz bu aracın hızına V diyelim arkadaşlar. Bu araç saatteki hızını 20 km arttırırsa aynı yolu 6 saatte alıyor. Şimdi V ile 10 saatte, V artı 20 ile de 6 saatte alıyormuş arkadaşlar. Tamam ama yol aynı yol. Pekala buna göre A ile B kentler arasındaki mesafe kaç kilometredir diye sorulmuş. Bakın biz yol dediğimiz denklemi nasıl çıkarmıştık? X eşittir VT demiştik. Burada V'miz arkadaşlar V zaten. T'miz de 10 saat. Bu bize yolu veriyor. Aynı şekilde yolu ben V artı 20 ile 6'yı çarparak da elde edebilirdim. Dolayısıyla işlemi yapalım. 10V eşittir. Bakın burası buraya eşit olacak. 6V artı 120 diyoruz. Buradan 6V'yi sol tarafa davet edelim. 4V eşittir 120 ve V buradan kaç gelecek arkadaşlar? 30 gelecek. Yani aracın hızı neymiş? 30'muş. Pekala biz bu aracın artık hızını bulduk. Bizden istenen A ile B arası mesafeydi. A ile B arasının mesafeyi biz ne demiştik? 10V demiştik. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım 10 çarpı pardon şöyle yapalım. 10 çarpı V'mizde sevgili arkadaşlarım 30 olduğu için bu yol 300 kilometrelik bir yolmuş diyeceğiz. Cevabımız 300 olacaktı. Evet devam edelim 3. sorumuzla gençler. 3. soru için şu kısmı silelim. Temiz bir sayfamız olsun. Şimdi devam edelim bakalım. Ne diyor? Hızları sabit. iki farklı aracın hızlarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmekte. Yavaş olanın hızı hızlı olanın hızından 30 km az. Şimdi bir yavaş aracımız var sevgili arkadaşlar. Bir de hızlı bir aracımız var. Yavaş olanın hızı V ise hızlı olanın hızı da V artı 30'muş diyebiliriz. Çünkü 30 km bölü saat daha azmış. Yavaş olanın 12 saatte aldığı yolu bakın bu 12 saatte aldığı yolu Hızlı olan 4 saat daha az sürede alıyormuş. 12'den 4'ü çıkarırsanız burası da 8 saatte alıyormuş diyebiliriz. Şimdi aldıkları yollar birbirlerine eşit. Hızlı olan aracın saatteki hızı soruluyor. Yani bizden aslına bakarsanız hangisi isteniyor? V artı 30 isteniyor sevgili gençler. Bulabilir miyiz? Tabii ki yollar eşit olduğu için az önce yaptığınız sorudaki gibi bulabiliriz. Ne diyeceğiz? Şu şekilde yolumuz aslına bakarsanız 12 saat çarpı V büyüklüğünde. Bir başka... ...şekilde bulacak olursak da 8 çarpı V artı 30 büyüklüğünde bir yolumuz var. Şimdi burası 12 çarpı V eşittir. 8 çarpı V artı 8 kere 30 bize 240'ı verecektir. 8V'yi sol tarafa atarsanız 4V eşittir 240 yapar. Ve V buradan kaç gelir? 60 kilometre bölü saat gelecektir. Şimdi bizden istenen neydi? Hızlı olanın hızı yani V artı 30... Yani 60'ın üzerine 30 eklersek biz cevabı bulacağız. Cevabımız 90 kilometre bölü saatmiş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun cevap buydu. Evet devam. Dördüncü soru. Bakın dördüncü sorumuzda güzelce okuyalım sorumuzu. Şöyle rengimizi de değiştirelim şuradan. Aynen. Şimdi gençler bakın dikkat ediyorsunuz. K şehrinden L şehrine aracıyla gidip dönecek olan Hakan. Navigasyon üzerinden gideceği yola baktığında iki tane alternatif yol olduğunu görüyor. Şimdi mesela K'dan L'ye giderken ya şu alternatifi var ya da sevgili arkadaşlarım buradaki gibi bir alternatifi var. Eğer birinci alternatif yolu seçerse bu yolun 720 km olduğunu görmüş. Yolculuğun süresi 9 saat süreceğini görmüş ve tahmini varış süresi de 17'ymiş. Saat 17'de varacakmış. İkinci yolu tercih ederse yolun 600 km olduğunu yolculuk süresi yazmıyor ve tahmini varış süresi de yazmıyor. Hakan giderken birinci yolu, dönüşte de ikinci yolu kullanmış. Hem gidişte hem de dönüşte aynı saatte yola çıkmış arkadaşlar. Hakan aracının ortalama hızı, Hakan'ın aracının ortalama hızı gidişte ve dönüşte aynıymış. Buna göre dönüşte saat kaçta K şehrine varmıştır? Şimdi bir saniye. Durun. Saat 17'de vardığını söylüyor ilk durumda. Ve yol 9 saat sürmüş o zaman ben 17'den bu 9 saati bir çıkarmam gerekiyor. 17'den 9 saati çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım saat kaçta yola çıkması gerektiğini buluruz. 17'den 9'u çıkarırsak arkadaşlarım ne kalacaktır? E, tabii ki 8 kalacaktır. Yani sabah saat 08 çift 0'da çıkmış yola. Pekala şimdi şöyle diyorum. Bu aracın biz hızını da hesaplayabiliriz ortalama hızını. Nasıl? Gidilen yolu. Yapılan süreye yani 9 saate böldüğümüz takdirde bakın 720 kilometreyi 9 saate böldüğümüz zaman e, birime de bakın buradan kilometre bölü saat olduğunu görüyorsunuz. Hız birimi 80 kilometre bölü saate verecek. Yani e, Hakan sevgili arkadaşlar giderken ortalama 80 kilometre bölü saat hız yapmış. E dönerken de 80 kilometre bölü saat hızının olacağını söyleyebiliriz. Pekala bizden istenen neydi bakın. Aynı saatte yola çıkmıştır diyor hem gidişte hem dönüşte. Şimdi Hakan burada e, saat L'den K'ya geri dönecek ya saat 0.8 çift 0'da yola çıktığını biliyoruz. <gülüyor> Bu bir. İkinci olarak biz yolun 600 kilometre olduğunu da biliyoruz. 600 kilometreyi biz ortalama hız olan 80 kilometre bölü saate böldüğümüz takdirde bakın şöyle yazıyorum. Burada kilometrelerin gittiğini görüyorsunuz. 0 gitti 0 gitti 60'ı 8'e böleceğiz arkadaşlar. Bu da bize 7 7.5'ü verir buçuk bu saati de ters yarı çarparsanız buçuk saat olduğunu görürsünüz. Şimdi saat 8'de yola çıkıldı. Üzerine buçuk saat eklerseniz saat 15.30'da K şehri ve tekrardan varacağını söyleyebiliriz. Yani bizim cevabımız 15.30 olacaktı sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir diğer bölümdeyiz artık. Hız değiştirme. İlk sorumuza bakalım arkadaşlar. A şehri ve ile B şehri arası 540 km. Şimdi şurada bir A şehri var. Ve karşı tarafta da bir B şehri olduğunu düşünelim. Bunların arası da 540 kilometreymiş gençler. A'dan B'yi hareket eden bir araç sabit hızla 4 saat gittikten sonra saatteki hızını 40 kilometre artırarak 3 saatte yolu Yani toplam yol 7 saat sürmüş. Buna göre aracın harekete başladığı hızı kaç kilometre bölü saattir diye soruluyor. Şimdi şöyle düşünelim. Bir aracımız vardı bu araç buradan yola çıktı v hızıyla yola çıktı ve 4 saat hareket etmiş varsayalım ki 4 saat sonra buraya kadar geldi arkadaşlar burası 4 saat sürdü daha sonra araç hızını 40 km artırıyor yani v artı 40 oluyor artık hızı ve bu v artı 40'la da burayı 3 saatte tamamlıyor yolun tamamının 540 km olduğunu unutmayın o halde gelin yolu bulmak için çeşitli eylemler yapalım yani şu şekilde gençler Hemen şuradan farklı bir renk seçelim. Tamam. Şimdi şöyle ben A ile şurası arasındaki mesafeyi 4 çarpı V olduğunu biliyorum. Bakın burası 4V. Şurası da sevgili arkadaşlarım 3 ile V artı +40 40'ı çarparsınız. 3V artı 120 yapar. İşte bu ikisinin toplamı yani 7V artı 120 bize 540 kilometreyi vermek zorundadır. Yazalım hadi 7V artı 120 eşittir diyorum 540. 120'yi sağ tarafa gönderirseniz 7V eşittir. 420 yapacaktır. V'nin de buradan 60 km bölü saat olması gerektiğini tabii ki söyleyebiliriz. Harekete başladığı hızı sormuştu bize. Biz harekete başladığı hıza zaten V demiştik arkadaşlar. V'yi de bulduk. 60 km bölü saat bizim cevabımız olacakmış. Devam edelim bakalım. ikinci sorumuzda. Selim, oyuncak trenini elinde bulunan özdeş çeyrek çemberesel rayları ve... Özdeş doğrusal rayları farklı şekillerde birleştirip üzerinde hareket ettirmekte. Şimdi rayları var. Oyuncak trenine ait oyuncak raylar var. Bu oyuncak rayları da sevgili arkadaşlarım bu şekilde bir araya getirmiş. Bir birinci tasarım bir de ikinci tasarım elde etmiş. Raylarda sabit hızda hareket eden tren birinci ve ikinci tasarlanan yolda tam bir turunu sırasıyla 18 ve 26 saniyelerde tamamlamaktadır. Bakın tren bunu 18 saniyede bunu da 26 saniyede tamamlıyormuş arkadaşlar. Buna göre demiş aynı tren verilen yolda bir tam turu kaç saniyede tamamlar diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle bakın raylarımıza şöyle bakacak olursanız gençler. Bakın şöyle... Bir, iki, üç, dört tanesi bir çeyrek çember yapıyor. Bir, iki, üç, dört tanesi çeyrek çember. Bir, iki, üç, dört tanesi ve buradaki yine dört tanesi çeyrek çember. Bunlar birleştirdi, birleştirdiğimiz takdirde zaten şunu elde ettiğimizi görüyorsunuz. Bu bir. İkinci olarak da bakın burada bir, iki, üç, dört, beş, altı birim uzunluğunda düz raylarımız var. Yine burada da aynı şekilde düz raylar var arkadaşlar. Şimdi... Şunu yapıyoruz şurası zaten çeyrek çember olan kısmı veriyordu Burası da bize çeyrek çember olan kısmı veriyordu Ekstradan sevgili arkadaşlarım 1 2 3 4 5 6 birimlik parça buradaki parça zaten Şuradaki parça da yine 1 2 3 4 5 6 birimlik parça Burada ekstradan fazlalık olan şu 6 birimlik parça sevgili arkadaşlarım ve bu 6 birimlik parça Ve bu iki parça eklendiği takdirde bakın 18 saniyeden 26 saniyeye çıkmış yani 8 saniyeyi fark etmiş. Demek ki 2 tane düz parça, 2 tane düz parça. Tren bu düz parçaların üzerinden ne kadar sürede geçiyormuş arkadaşlarım? 8 saniyede. E güzel o zaman şuradaki 2 parça içinde bir 8 saniye olduğunu söyleyebiliriz. O halde 18'den 8'i çıkardığımız 10 saniyeye yaptı. Bakın şu düz parçaları iptal ettiğiniz takdirde zaten geriye kalan 1, 2, 3, 4 tane çeyrek çember bize zaten bunu verecektir. Ve o da 18'den 8'i çıkarırsanız 10 saniyede bu trenin gösterilen rayların üzerinde bir tam turunu tamamlayacağını söyleyebiliriz. Cevabımız 10 olacaktı arkadaşlar. Devam. Gidiş dönüş problemlerindeyiz. İlk sorumuza bakalım. Mersin ve Ankara arasında sefer yapan bir otobüsümüz var gençler. Ve e, otobüs Mersin'den Ankara'ya ortalama 80 km bölü saat hızla gidip 5 saat bekliyor. Sonra ortalama 100 km bölü saat hızla Ankara'dan Mersin'e dönüyor. Otobüsün gidiş dönüş seferi toplam 14 saat sürdüğüne göre Mersin'den Ankara'ya gidiş kaç saat sürmüştür? Şimdi şöyle diyelim bakın şurası Mersin olsun. Çok kolay bunları çözmesi hiç merak etmeyin. Burası da Ankara arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Çizgimizi de çekelim. Çizgiyi de çektikten sonra bakın şöyle bu tarafa doğru kaçla gidiyor? 80'le gidiyor. Bu tarafa doğru dönüşte kaçla geliyor? 100'de geliyor arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi gençler gidişi ve dönüşü kaç saat sürüyor? Tüm yol kaç saat sürmüş? 14 saat sürmüş. E 5 saat zaten Mersin'den Ankara'ya gidince Aşli'de beklemiş tamam mı? Dolayısıyla 14 saatten biz 5 saati çıkaracağız. Ve hareket halinde geçirilen zaman 9 saattir diyeceğiz. Mola, mola olduğunu falan düşünmüyoruz tamam mı? Şimdi 9 saat sürmüş. Peki bir araç bir araç 80 ile gidiyorsa ve 100 ile geri dönüyorsa 80 ile 100 arasında 4K'ya 5K gibi bir orantı vardır. Hızla zaman ters orantılı olduğundan burada 5T zaman harcandıysa burada 4T zaman harcanmıştır pardon özür dilerim tam tersi. Çok özür dilerim hemen düzeltiyorum. Burada 4T zaman harcandıysa burada 5T zaman harcanmıştır diyeceğim. Ve 5T ile 4T'nin toplamı da bize 9 saati vermek zorunda. Yani 9T eşittir 9 saat diyeceğiz. Demek ki burada T kaçmış? 1 saatmiş arkadaşlar. Tamam T'nin biz 1 saat olması gerektiğini bulduk. Mersin'den Ankara'ya gidiş kaç saat sürmüştür? Ve 5T sürmüştü. Demek ki 5 saat sürmüş arkadaşlar. Cevabımız 5 olacaktı. Devam edelim ikinci sorumuzdan. İkinci soru güzel bir soru arkadaşlar. İyi dinleyin. Önce Malatya'dan Elazığ'a sonra Elazığ'dan Malatya'ya gidip dönen Siraç. Giderken birinci tabelayı dönerken ikinci tabelayı görmüş. Şimdi giderken mesela sevgili arkadaşlar Malatya'dan Elazığ'a giderken. Kalenin 25 kilometre olduğunu görmüş. Elazığ'a 84 kilometre kaldığını görmüş. Şimdi o zaman biz şöyle bir yol çizelim. Şurası sevgili arkadaşlarım bizim için Malatya olsun. Daha sonrasında sağ tarafa da gelin Elazığ diyelim. Şimdi Malatya'dan yola çıktık. Malatya'dan yola çıktık ama arada kale diye bir yer varmış. Örnek veriyorum kale de şurada olsun. Şimdi diyor ki bize kaleye kalan mesafe 25 kilometre. Demek ki bu tabela yani birinci tabelamız arkadaşlar şurada bir yerdeymiş. Birinci tabela burada ve bu tabelayla kale arası 25 kilometreymiş. Ekstradan yine bu tabelayla sevgili arkadaşlarım Elazığ'ın arası da 84 kilometreymiş. 84 kilometre dedik pekala. Şimdi gelelim ikinci duruma. Elazığ'dan Malatya'ya dönüyoruz. Elazığ'dan Malatya'ya dönerken bakın arkadaşlar kaleye 50 kilometre kala bir tabela daha görüyor. Ve demek ki şuranın 50 kilometre olduğunu anlıyoruz. Ve Malatya'ya kalan mesafenin de yani şuranın da sevgili arkadaşlar... Kaç olduğunu görüyoruz. 90 kilometre olması gerektiğini görüyoruz. Diyor ki bize şimdi. Kale Malatya'nın bir ilçesi olduğuna göre. Malatya-Elazığ arası kaç kilometredir diye sorulmuş. Bakın kale Malatya'nın bir ilçesiymiş. Tamam eyvallah. Bizden istenen Malatya ile Elazığ'ın arasındaki mesafe. Yani bununla bunun arasındaki toplam mesafe soruluyor gençler. E şimdi o zaman şöyle diyelim. Bakın ben şuradaki mesafeyi bulabilirim. Şurayı nasıl bulurum? Şöyle. Arkadaş buranın tamamı 90'dı zaten. 25 ile 50'yi toplarsanız 75 yapar. Demek ki şurası 15 kilometre. Tamam bu bir. Ben yine iddia ediyorum. Şurayı da bulurum. Burayı nasıl bulurum? Tamamı şuradan şuraya kadar olan kısım zaten 84'tü. 25 ile 50'yi toplarsanız 75 yapar. 84'ten 75'i çıkarırız. Burası da 9 kilometre olur. E şimdi şurası 15. Burası 25, burası 50, burası 9 da hepsini toplarsam ben Malatya ile Elazığ arasındaki mesafeyi bulmuş olurum. 15, 9 daha 24. Şurası da zaten 75'ti. 75, 24 daha bize 99'u verir. Demek ki 99 kilometreymiş arkadaşlar. Malatya ile Elazığ'ın arası diyebiliriz. Evet güzel çözdük. Devam ediyorum. Bir diğer sayfamla 153. sayfadayız. Farklı bir konu. Aynı anda aynı yöne hareketlerden bahsedeceğiz. Şimdi ilk sorumuza bir bakalım beraber. Bir yarışmada aynı anda yarışa başlayan iki aracın hızları ortalama 150 km bölü saat ve 120 km bölü saattir denilmiş bize. Hızlı olan araç yarışı 3 saatte bitirdiğine bitirdiğinde yavaş olan aracın yarışı bitirmesine ne kadar süre vardır? Şimdi şöyle diyelim. Şurası yarışın start noktası. Şurası da yarışın finish noktası arkadaşlar. Tamam. E şimdi. İki tane aracımız var. Birisi 120 ile harekete başlıyor. Öteki de 150 ile harekete başlıyor. Aynı yöne doğru. Hızlı olan yarışı 3 saatte bitirmiş. O zaman biz startla finish arasındaki bu yarışın sevgili arkadaşlarım ne kadar kilometre sürdüğünü bulabiliriz. Bu da 150 çarpı 3'ü yaparak mümkün. Yani pist 450 kilometreymiş. Peki diyor ki bana 3 saatte bitirdiğinde... Yavaş olanın yarışı bitirmesine kaç kilometre vardı? Şimdi diğeri 3 saatte kaç kilometre yol yapar? 3 kere 120'den 360 kilometre yol yapar. E pist 450 kilometreydi. E diğeri 360 kilometre yol almış. Bundan bunu çıkarırsanız daha yarışın bitimine 90 kilometre kaldığını söyleyebiliriz yavaş olan araç için. Evet devam. İkinci soru. Aralarında 24 santimetre mesafe bulunan şekildeki paralel tellerin sevgili arkadaşlarım ee, üzerinde birer karınca duruyor. Karıncalar arasındaki mesafe başlangıçta 30 santimetredir. Bakın başlangıçta yani şu şekilde başlamışlar. Bakın şurası 30 santimetreymiş. Bu karıncalar, bu karıncalar. Aynı anda aynı yöne doğru şekilde belirtilen hızlarla yürümeye başlıyorlar ve aynı anda duruyorlar. Karıncalar durduğunda aralarındaki mesafe 40 santimetre olduğuna göre. Karıncaların yürüdüğü mesafelerin toplamı kaç santimetredir diye sorulmuş bize. Şimdi gençler bakın. Şunu istiyor bizden. Bu 3 santimetreyle, ile bu 5 santimetre ile hareket ediyor saniyede. Ve aralarındaki mesafenin de 40 olduğu bilgisi var. Bunu şu şekilde yapabilirsiniz. Bakın bu size bir taktik olsun. Yavaş olan aracı, yavaş olan cismi, yavaş olan karıncayı. Durduğunu varsayalım. 3 santimetreyle ile hareket ediyor ya bunu sen orada dur diyelim. Bu karınca burada dursun. Hızlı olan da 5'ti ya. Bunu ne kadar azalttım? 3 santimetre bölü saniye azalttım. O zaman diğerini de 3 santimetre bölü saniye azaltacağım. Ve bu karıncanın hızına 2 santimetre bölü saniye diyeceğim. Saniyede 2 santim hareket ediyor. E şimdi burası zaten ilk başta 30'du. E Gitgide şuraya doğru yaklaştığım mesela arasındaki mesafe azalacaktır. Buraya geldi biraz daha azaldı. Buraya geldi biraz daha azaldı. 30'u 40 yapmamız lazım. Demek ki bizim karıncamız burayı böyle geçecek. Ve şurası 40 cm olması isteniyor. Bakın karınca artık buraya kadar geldi diyelim. E şimdi şuranın 24 olduğunu biliyoruz. Şuranın 40 olduğunu biliyoruz. Peki şurası, burası kaçtır? Şimdi bunu bulmamız gerekiyor bizim. Tamam mı? E şimdi ben bunu nasıl bulurum? Şöyle yaparım. 24'ü 40'ı biliyorum. E burası zaten dik bir üçgen olduğunu düşüneceğiz. Çünkü zaten dik. Aynı hizaya getirdiğimiz takdirde dik olurlar. Şimdi burayı nasıl bulurum? Tabii ki Pisagor'dan buluruz. 24 ve 40'ı da sevgili arkadaşlarım şöyle düşünelim. Örnek veriyorum. Eğer burası 3K olursa burası 5K burası da 4K olur. Çünkü K burada 8 ise 3 kere 8 24, 5 kere 8 40 ve 4 kere 8 burası da 32 olacaktır arkadaşlar. 32 olacaktır. Aynı şekilde, bakın aynı şekilde şu tarafı düşünelim şimdi. Gençler, eğer ki şurası zaten dikti. Şurasının 30 olması gerektiğini biliyoruz. Burası da 24'tü. Yani 24 ve 30'a bakacağız bu sefer. Şimdi ben bu sefer buraya 4T dersem, buraya 5T dersem. Bakın 4 kere 6 24, 5 kere 6 24. O zaman şurası 3T'dir ve 3 kere 6 da demek ki şurası da 18'miş. Yani bizim bu hızlı olan kalıncamız 18 artı 32'den 50 santimetre yol hareket etmiş. 50 santimetre. Bizim saniyedeki hızımız neydi? 2 idi. O zaman 50'yi 2'ye bölerseniz 25 saniyede bu hareketi yaptığını görürüz. Bizden istenen karıncaların yürüdüğü mesafelerin toplamı soruluyordu. Bakın ne kadar saniye hareket ettiler? 25 saniye. Artık soruyu başa döndürebiliriz arkadaşlar. Hepsini sildim ve başa dönüyoruz. Bu karıncanın hızı neydi? 3'tü. Bununki kaçtı? 5'ti. Toplam 8 cm bölü saniye ile 25 saniye boyunca hareket ederlerse 8 kere 25 bize 200'ü verecektir. 200 cm hareket ettiklerini söyleyebiliriz toplamda. Evet bir diğer bölüm aynı anda bu sefer zıt yönde hareketler. İlk sorumuza bir bakalım. Hızları farkı 40 km bölü saat olan iki araç aynı anda aynı noktadan ters yönlere doğru hareket ediyorlar. Yani şöyle düşünelim biz bunu. Şimdi... Şu noktadalar başlangıçta ikisi de birisi bu tarafa doğru birisi de bu tarafa doğru hareket ediyor. Birinin hızı V ötekinin hızı V artı 40 sevgili arkadaşlar. İkisinin hızları farkı 40 km bölü saatmiş. Pekala 5 saat sonra aralarındaki uzaklık 700 km. Şimdi bunlar zıt yöne doğru hareket ettikleri için hızlarını toplayacağız. 2 V artı 40 diyeceğiz. Ve kaç saat sonra demişti 5 saat sonra dolayısıyla 5 ile çarpacağım ben bunu. 10 V artı 200'ü elde edeceğim. Bu da bize 700 kilometreyi verecek. Böylelikle 10V'yi 200'ü karşıya atarsak 500 kilometre olarak bulacağız ve V buradan sevgili arkadaşlarım 50 kilometre bölü saat olacak diyebiliriz. Yani yavaş olan araç 50 ile hızlı olan araç da 90'la gidiyormuş diyeceğiz. Hızlı olan aracın hızlı sorulmuş 90 olduğunu zaten bulmuştuk cevabımız 90'dı. İkinci sorumuzdayız şu kısmı izninizle sileceğim ki şöyle net yapalım her şeyi. Aşağıdaki düzgün altıgen pistte gençler Akın sabit bir hızla saatte 3 tam tur atıyor. Şimdi Akın gençler saatte 3 tur. 1 saatte 3 tur diyelim. Tamam? Pekala Baran da sabit hızla bir saatte 4 tur atıyor. Şimdi Baran Baran diyelim şöyle. Bu da 1 saatte 4 tur atıyor diyelim. Pekala buna göre Akın ile Baran ilk durumdaki sabit hızlarıyla bu pistin A noktasından, bu pistin A noktasından aynı anda şekildeki gibi zıt yönlerde koşmaya başladıktan sonra ikinci kez, ikinci kez hangi noktada karşılaşırlar diye sorulmuş. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Bu 3 tur demek düzgün altıgen şeklinde olduğu için ben buradaki bu düzgün altıgenin her bir kenarına eğer x dersem altıgenin çevresi 6x'tir. Şimdi Akın bir saatte 3 tur atıyorsa 3 kere 6'dan aslında 18x kadar yol yapıyordur. Baran da bir saatte 4 tur atıyorsa 4 kere 6'dan 24x kadar yol alıyordur arkadaşlar. Şimdi bunlar birbirlerine doğru hareket edecekler. Birbirlerine doğru. Şimdi ilk defa A noktasındalar ve ne demişti bize? Aynı anda şekildeki gibi zıt yönlerde koşmaya başladıktan sonra... İkinci kez hangi noktada karşılaşırlar diye sorulmuş. E şimdi biz o zaman bunu şöyle düşünelim sizle beraber. Bunu nasıl yapmamız gerekiyor? Öncelikle A noktasında zaten bunlar yan yanalardı. Ve şimdi zıt yönde koşmaya başladılar. Bunların ben yaptığı yollara, bilim zamanla yaptığı yolları bildiğim için gençler. Hızlarını da aslına bakarsanız kabataslak hesaplayabiliriz. Mesela 1 saatte 18x kadar yol alıyor. Diğeri de 1 saatte 24x kadar yol alıyor dedik. Burada gençler şunu yapalım o zaman biz. Bunlar birbirlerine doğru hareket edecekler ya. E şimdi o zaman şöyle ikisi beraber birbirlerine doğru hareket ederlerse hızları toplam olacağı için 1 saatte gençler 24 artı 18'den ne kadar? 42x kadar yol alınabilirdi. Tamam mı? Ama ama aralarındaki fark şu an ne kadar? Şunu şuradan şöyle tuttunuz kestiniz. Pisti de gittik açtık biz. Şu an nasıl bir görüntüye sahibiz? Bakın olabildiğince açıklamalı anlatmaya gayret gösteriyorum. Pisti açtık. Aradaki mesafe 6x güzel kardeşim. Birisi burada öteki de burada. E bunlar belli bir müddet sonra karşılaşacaklar zaten. Tamam ama nasıl karşılaşırlar? Şimdi bir saatte 42x yol alıyorlar? O zaman Kaç saatte diyelim tamam kaç saatte 6x'lik bir yol alırlar bunu hesaplayalım biz kaç saatte e pekala bu bunun 7 katı olduğuna göre burası da 1 bölü 7 saat yapacaktır 1 bölü 7 saat yaptı 7 saatin yanına yazmayalım ya 7'nin yanına yazmayalım şöyle yazalım 1 bölü 7 saat sonra bunlar ilk kez karşılaşacaklar İkinci karşılaşmaları da yine 1 bölü 7 saat süreceği için 2 bölü 7 saat sonra diyeceğiz e şimdi hocam 2 bölü 7 saat dedik ya akın akından baz alalım barandan da ilerleyebilirsiniz hiç sıkıntı değil. Bakın akından yola çıkalım bu 1 saatte tamam 1 saatte 18x kadar yol alabiliyordu zaten. Peki 2 bölü 7 saatte acaba ne kadar yol hareket eder bunu bulalım. Bunun içinde bunu bunu çarpıp 1'e bölmemiz lazım. Aslına bakarsanız 36x bölü 7 diyebiliriz. 36x bölü 7 5 küsür bir zaman dilimidir. Bakın 5 küsür x'tir. Şimdi 5 küsür x nereye tekabül eder? Akımdan yola çıkmıştık. 1, 2, 3, 4, 5 küsüratı a ile b arasındaki bir noktaya düşecektir. Dolayısıyla bu noktada karşılaştılar diyebilirsiniz. Akın için yapmış olsaydık hocam bir de akından yola çıkalım bakalım derseniz de hadi gelin çıkalım bari. Şurayı şöyle sileyim. Bakın şimdi akından hareket ediyoruz. 2 bölü 7 saat sonra karşılaştıklarını bulmuştuk. Baran 1 saatte 4 tur yani 24x kadar yol alıyordu. 24x'e 2 bölü 7 saatte acaba kaç tur yapar bunu bulalım. Bununla bunu çarpacağız. Bu da 48x bölü 7 yapar arkadaşlar. Peki 48'i 7'ye bölerseniz bu da bize 6 küsürü verecektir. 6 küsür. Bakın şimdi barandan yola çıkıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 küsür x yine ab arasına tekabül edecektir. Dolayısıyla cevabımız ab arası da bir noktadır diyeceğiz sevgili gençler. Evet 153'ü de bitirdik. Şimdi farklı bir konu anlatımından bahsedeceğiz sizlere. Birbirine doğru yani zıt yönlü karşılaşmalardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Evet şimdi birbirine doğru zıt yönlü karşılaşmalar konusundayız sevgili arkadaşlar. A ve B noktasından bakın A noktası ve B noktasından sevgili arkadaşlar. Hızları V1 ve V2 olan iki hareketli. Aynı anda birbirine doğru yani bu ne demek oluyor? Birbirine doğru olursa zıt yönlü hani şu şekilde düşünürseniz zıt yönlü hareket edip t süre sonra c noktasında karşılaşıyorlarsa eğer biz burada ac yolunu sevgili arkadaşlarım bu aracın hızıyla t süreyi çarparak buluruz bc yolunu da v2 ile t'yi çarparak buluruz o zaman düşünelim a'dan b'ye kadar olan mesafeyi nasıl hesaplarız Tabii ki de sevgili arkadaşlarım şu ikisini toplarız bu ikisini toplarken de bu ifadeleri T parantezini alırsak eğer V1 artı V2 çarpı T olduğunu görürüz. Hani birbirine doğru geliyorsa hızlar toplanır diyoruz ya. işte bu ezber değil. Bunun mantığı bu arkadaşlar. Tamam. Ezber değil bu. Pekala. Şimdi bir de bunu çembersel bir yörüngede e, bakalım. A noktasından hızları V1 ve V2 olan iki hareketli aynı anda zıt yönlü hareket edip T süre sonra B noktasında karşılaşıyorlarsa bakın şurada karşılaşıyorlarsa düz yolda yapılan uygulamaların aynısı yapılıyor arkadaşlarım. Sonuç olarak biz bu çembersel yolu bir ip olarak düşünürsek ve şuradan itibaren kesip bu ipi açarsanız açtığınız takdirde bir araç bu tarafa doğru, diğer araç yine bu tarafa doğru geleceğinden aynı hareketler burada da yapılır ve aynı hesaplamalar burada da geçerlidir. Çemberin yarıçapı r iken de çevresinin 2πr olduğu unutulmamalı kesinlikle. Pekala ilk sorumuza bir bakalım beraber. A ve B noktalarından aynı anda birbirine doğru harekete harekete başlayan şekildeki araçların arasındaki uzaklık kaç saat sonra ikinci kez 100 kilometre olur diye sorulmuş. Şimdi varsayalım şurada bir yerde karşılaştılar arkadaşlar. Karşılaştıktan sonra birisi bu tarafa, diğeri bu tarafa doğru gidecek ve aralarındaki mesafenin de 100 kilometre olmasını istiyoruz. Böylelikle birisi 60, öteki de 80'le hareket ettiğinden Toplamda ne kadar yol kat etmeleri gerekiyor birlikte? 320 artı bir de şuradaki 100 km 420 yani t ile çarpacağım ve 420'ye eşitleyeceğim arkadaşlar. Tabi kilometreye eşitleyeceğiz. Şimdi 60 da 80'in toplamı 140 yapar. 140 t eşittir. 420 diyeceğiz. Ve buradan sıfırları götürdük. T buradan kaç gelir arkadaşlarım? tabii ki 3 gelir. Yani ilk defa 3 saat sonra bunların arasındaki mesafe ilk defa e pardon ikinci defa 100 kilometre olacaktır. İkinci sorumuza bakalım. İki araç A ve B kentlerinden sırasıyla 120 kilometre bölü saat ve 80 kilometre saat hızlarla birbirine doğru hareket edip C kentinde karşılaşıyorlar. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın şurası A kent olsun. Burası da B kent olsun. Bir aracımız bu tarafa doğru 120 ile hareket ediyormuş. Diğer araç da bu tarafa doğru 80 ile hareket ediyormuş sevgili arkadaşlar. Ve bu C kentinde de karşılaştıkları bilgisi var elimizde. B kentinden hareket eden araç karşılaşmadan 6 saat sonra A kentine ulaşmış. Şimdi şurada karşılaşmışlar ya. Bu bu tarafa doğru hareket ediyor 80 ile. Bu bu tarafa doğru hareket edecek 120 ile. Ve şu 80 ile hareket eden araç A kentine 4 değil 6 saat sonra ulaşmış. Bakın 6 saat sonra ulaşmış. O zaman ben 6 saatle 80'i çarparsam AC yolunun 6 kere 80'den 480 kilometre olması gerektiğini. Bilebilirim. Ekstradan bu 480 kilometreyi 120 ile alan A aracı zaten hali hazırda burayı 480 bölü 120'den bakın 480 bölü 120'den 4 saatte alması gerektiğini görürüz. E 4 saat sonra karşılaşmışlar. E 4 saat sonra karşılaştıklarına göre B'den C'ye gelen araç ilk başta zaten burayı 4 saatte kat etmiştir deriz ve 4 kere 80'den de buranın 320 kilometre olması gerektiğini bulabiliriz. Bizden istenen. A, B arası kaç kilometredir? Bakın 480 burası, 320 de burası toplarsanız A, B arasını 800 kilometre bulabilirsiniz sevgili gençler. Devam edelim 3. sorumuzdan. Fırat kaldığı otelde odasının bulunduğu katın asansör kapılarının önünde durduğunda aynen şekilde görüldüğü gibi asansörlerin şekilde belirtilen katlarda e, olduğu görülüyor. Yani bu asansör 6. katta, bu asansör 19. katta. Fırat her iki asansörün çağırma tuşuna aynı anda bastığında yukarı çıkan asansörün kat numarasının 3 saniyede 2 arttığı bakın yukarı doğru hareket eden 3 saniyede 2 kat yukarı çıkıyor aşağı yönlü hareket eden de sevgili arkadaşlarım 2 saniyede 3 azaldığını görüyor 2 saniyede 3 sevgili arkadaşlarım azalıyor. Her iki asansör de aynı anda Fırat'ın bulunduğu kata geldiğine göre Fırat'ın otelde kaldığı da kaçıncı kattadır diye soruluyor. Şimdi birisi 3 saniyede 2 birim yukarı çıkıyor öteki 2 saniyede 3 birim aşağı iniyor. O zaman şöyle söyleyebiliriz ikisini de 6 saniye olarak düşünelim. 6 saniye yaparsak bakın bunu 2 ile çarptığımız için 2 ile çarpacağız. 4 yukarı çıkıyor 3 ile çarpmışız 6 saniye yapmak için 3 ile çarpacağız 9 kat aşağı inecek. Ve dikkat edin 19'da ile 6. kat arasında da 13 kat mesafe var. Ve zaten burası 4 kat yukarı 9 kat aşağı derseniz burada da 13 kat var. Demek ki sevgili arkadaşlar birisi 4 birim yukarı çıktığında 4 kat yukarı çıktığında öteki 9 kat aşağı indiğinde o kata ulaşıyorsa eğer ister 19'dan 9'u çıkararak 10 cevabını verin ister 6'ya 4 ekleyerek 10 cevabını verin ikisinde de Fırat 10. katta olduğunu bulursunuz sevgili gençler. Üçüncü sorumuzu bu şekilde çözmüş olduk ve yakalayan ya da yetişen hareketliler konumuza geçiyoruz. Burada hafif bir konu anlatımı yapacağız. Az öncekinin tam tersi. Şimdi burada A ve B noktalarından hızları V1 ve V2 olan iki tane hareketli düşünelim. Aynı anda aynı yöne harekete başlayıp hızı fazla olan diğerini T süre sonra C'de yakalarsa eğer bakın ikisi de birisi buradan başlıyor birisi buradan başlıyor hızlı olan arkadaki araç öndekini C'de yakalıyor. Şimdi burada ne kadar süre sonra yakaladığını veya AB arasının ne kadar olduğunu bilebilmek adına şunu yapıyoruz. Gelin burada ee, biz AC yolunu hesaplayalım. AC yolu V1 ile T süre sonra C noktasında olacağı için V1 ile T'nin çarpımıdır. BC yolu da V2 ile T'nin çarpımıdır. Ben eğer AC'den BC'yi çıkarırsam sevgili arkadaşlar AC'den BC'yi çıkarırsam T parantezinde v1 eksi v2'yi bulurum. İşte aynı yöne doğru hareketlerde bundan kaynaklı hızlı olanın hızından yavaş olanın hızı çıkarılıyor. Yani ezber değil. Aynı az önceki sayfada anlattığımız gibi bunlar birer ezber değil. Bunu çembersel harekette de yapsak aynı şeyler geçerli olacaktır. Sebebini söylemiştim. Eğer ki bir noktadan bunu kesip atarsanız açarsanız. Bir düz çizgi haline gelecektir. Yani çembersel hareketle buradaki düz yolda hareketin formülleri arasında hiçbir fark bulunmuyor. Birinci sorumuza bakalım. Şimşek ve kardeşi Duran bir koşu pistinde antrenmana gidiyorlar. Koşu pistinin başlangıç noktasına geldiklerinde aralarında aşağıdaki konuşma geçiyor. Şimşek diyor ki hadi yarışalım Duran. Bakalım beni geçebilecek misin diyor duranda ama abi sen benden büyüksün seni geçmem mümkün değil diyor. Şimşek sana avans vereyim o zaman sen koşmaya başladıktan 20 saniye sonra ben koşmaya başlayacağım demiş duranda tamam kabul ediyorum demiş. Şimdi abiler kardeşlerini her zaman tolerans tanır. Şimdi gençler olay aynen şöyle gerçekleşiyor. Burası koşu pisti, şurası start noktası, burası da yarışın bittiği nokta diyelim. Pistin sonu diyelim. Şimdi bir tanesi başlıyor 20 saniye sonra. Varsayalım ki birisi şuraya kadar geliyor. Ki kim bu? Duran. Diğeri de sevgili arkadaşlarım Şimşek daha sonrasında yarışa başlıyor. Aralarında Duran'ın hızıyla 20 saniyelik bir fark var. Şimşek ve Duran karşılaştıkları, karşılaştırdıkları gibi Yarış kararlaştırdıkları gibi özür dilerim yarışa başlıyorlar ve şimşek koşmaya başladıktan 90 saniye sonra durana yetişip 126 saniye sonra bitiş noktasına ulaşıyor. Şimşek ve duran yarış boyunca sabit hızlarla koştuklarına göre duran şimşekten kaç saniye sonra bitiş noktasına ulaşır diye de soruluyor sevgili arkadaşlar bize. Şimdi şöyle diyeceğiz. Bakın duranın hızına VD diyelim. Şimşeğin hızına da Vs diyelim. Tamam. Aralarındaki fark ne kadardı? Duranın hızıyla 20 saniyelik bir fark vardı. Bu aralarındaki fark. Ve bu aralarındaki farkı sevgili arkadaşlarım kaç saniyede kapatıyorlar? 90 saniyede. O halde şöyle diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bakın şimşek koşmaya başladıktan 90 saniye sonra demişti. 90 çarpı hızlı olan şimşeğin hızından yavaş olan Duranın hızını çıkaracağız. İşte, bu da sevgili arkadaşlarım bize aralarındaki farkı verecektir O halde 20 çarpı vD eşittir 90 vs eksi 90 vD dedik Eksi 90 vd'yi sol tarafa gönderirseniz 110 tane vD eşittir 90 tane vs eşit olacaktır Burada her iki tarafı 10'a bölerseniz 11 vD eşittir 9vs olduğunu görürsünüz ekstradan şunu bile söyleyebiliriz Demek ki burada vd 9V hızına sahipken Vs ise 11V hızına sahip sevgili arkadaşlar. Şimşek ve Duran'ın yarış boyunca sabit hızlarla koştuklarına söylemişti bize. Duran Şimşek'ten kaç saniye sonra bitiş noktasına ulaşır demiş. Bakın Şimşek 126 saniye sonra bitiş noktasına ulaşmış arkadaşlar. Şimdi o halde şöyle diyelim. 126 saniye boyunca 11V ile hareket etmiş. İşte bu bize koşu pistinin uzunluğunu verecektir. Yarıştıkları alanın uzunluğunu verecektir. Pekala şimdi Duran Şimşek'ten kaç saniye sonra bitiş noktasına ulaşır diye sorulmuştu. Acaba Duran bu mesafeyi kaç ne kadar sürede alır? Yani birisi 126 saniyeydi abisi diğeri kaç saniyedir onu, onu bulalım. Bir Onun hızı da Duran'ın hızı 9V idi T saniyede alsın diyelim. Şimdi ben V'ye böldüm V'ye böldüm V'ler zaten otomatikman gitti her iki tarafı 9'a bölelim 126'yı 9'a bölerseniz 14 gelir 14 ile 11'i çarparsanız da 154'ü bulabiliriz sevgili arkadaşlar şimdi T154 bu ne demek bu şu demek Duran hareketine başladığı andan itibaren 154 saniye sonra bitiş noktasına gelmiş demek ama Duran bir de şimşekten 20 saniye önce yarışa başlamış o 20 saniye fazlalığı çıkarmamız gerekiyor yani 134 e, saniye sonra şimşek hareketine başladıktan 134 saniye sonra Duran yarışı bitirmiş. Peki şimşek kaç saniyede bitirmişti? O da 126 saniyede bitirmişti. Aradaki fark bize Duran'ın şimşekten kaç saniye sonra yarışı bitirdiğini verecektir. Ya da şimşek yarışı bitirdikten kaç saniye sonra Duran'ın yarışı bitirdiğini verecektir. Bu da bize 8 saniyeyi verir arkadaşlar. Yani cevabımız 8 olacaktı diyebiliriz. Devam ediyorum bir diğer kısımdayım video oynatma sorularındayız arkadaşlar. E hocam hareket problemleri değil miydi video oynatma ne alaka diye düşünebilirsiniz ama çoğu problemi yani problemler zaten kategorize edilmemeli bence ama bu şekilde daha iyi anladığınız için müfredatta da bu şekilde kategorize ediliyor. Dikkat ettiysen zaten sınavda da sana bu hareket problemi bu yaş problemi diye bir mevzu önüne sunmuyorlar. Senin yapman gereken burada problemleri iç içe geçirmek. Yani sevgili arkadaşlarım her problemi tek bir problem kalıp olarak düşünüp buna göre hareket etmek. İlk sorumuza bakalım. Aşağıda bir televizyon komandasında video oynatma tuşları gösterilmiş arkadaşlar. Açılan videoda eğer şu tuşa basarsak her bas basıldığında video oynatma hızı 2 katına çıkmakta. Oynatma hızı 32 katına çıktıktan sonra... Şu tuşa basıldığında normal hızına geri dönüyor Tamam Şimdi Ferdi açtığı bir filmi 12 dakika izliyor Sonra bu tuşa bir kez basıp 2 dakika Şu tuşa 3 kez basıp 3 dakika izlediğinde Filmin yarısına gelmiştir Buna göre Ferdi filmin kalan kısmını Normal hızdayken Şu tuşa 5 kez bastıktan Kaç dakika sonra biter Diye sorulmuş Şimdi öncelikle 12 dakikasını zaten izlemişti bu filmin. Daha sonra gitmiş ve sevgili arkadaşlar şu tuşa bir kez basmış ve 2 dakikada böyle izlemiş. Şimdi bu tuşa bir kez basıldığı zaman oynatmanızı 2 katına çıkıyor. Yani şu tuşa bir kere basıldıktan sonra eğer biz 2 dakikalık bir kısmını izlediysek aslında bakarsanız o filmin 4 dakikalık kısmını izlemişizdir. Artı. Şimdi şu an şu tuşa basılmıştı bunu unutmayın. Daha sonra biz bunun üzerine 3 kez daha bu tuşa basıyoruz. Yani zaten normal hızdaydık. Normal hıza V diyelim. Bu tuşa 1 kez basıldığında 2V hızında oynatıyoruz. 2. kez bastık 4V. 3. kez bastık 8V. 4. kez bastık 16V oluyor. 5. kez basıldığı zaman da 32 katına çıkıyordu hatırlarsanız. Şimdi demek ki 3 dakika boyunca 16 kat hızda ileri sardırmış aslına bakarsanız. Yani 4 kere, pardon. 3 kere 16'dan 48 dakikada bu şekilde izlenmiş ve şu kısım tamamlandığında filmin yarısı elde edilmiş arkadaşlar. E toplayalım madem öyle. Demek ki bizim filmimizin yarısı 64 dakikaymış. Pekala 64 dakikalık bir filmimiz var bizim. Ferdi filmin kalan yarısını normal hızdayken bu tuşa 5 kez basarsa 5. kez bastığında 32B hızına çıkacaktır. O zaman ben 64 dakikayı Gençler, 32'ye bölersem eğer bu filmi 2 dakikada bu şekilde bitirebilirim. 5 kez bastıktan kaç dakika sonra film biter demişti. Cevabımız 2 olacaktı. Evet, ikinci sorumuzdayız. İkinci sorumuzu da şurayı sildikten sonra çözelim isterseniz. Bir TV platformuna üye olan Sena, televizyonun film kanalını açtığında kanalda güzel bir filmin oynadığını görüyor. Sena platformun geri alma seçeneğini açtığında, yayın akışına göre filmin başlama ve bitiş ile oynatılan kısmını şekildeki gibi görüyor. Şimdi aslına bakarsanız film 20.30'da başlamış, 23.20'de de bitecekmiş. Sena filmi 16 kat hızla başlangıç noktasına geri alıp zaman kaybetmeden filmi normal hızla seyretmeye başladığında... Film çift 0.45'de bitiyor. Şimdi normalde 23.20'de bitecekti film. Eğer normal seyirinde izlemeye başlamış olsaydı 23.20'de bitecekti. Ama ne zaman bitmiş? 0.00.45'de bitmiş arkadaşlar. Tamam mı? Bunu biliyoruz. Pekala. Buna göre Sena'nın filmi geri almaya başladığı kırmızı çizgiyle belirtilen an saat kaçtır diye sorulmuş. Çok güzel bir soru. Şimdi şöyle diyoruz. Öncelikle arkadaşlarım ben şuradaki mesafeye 16k diyeyim. Tamam 16k. Bu 16k'yı 16K şu şekilde sevgili arkadaşlarım 16 çarpı 16 hızıyla geri sartırıyorum. Böylelikle sevgili arkadaşlarım burası 16k dakika olan kısım k dakikada geri sarılmış olur. K dakika sadece geri sarmak için vakit harcadık. Geri sardık. Pekala bakın bir de şöyle bir durum var. 20-30 23-20 arasındaki mesafeyi hesaplayabilirsek biz filmin kaç dakika olduğunu da buluruz. 20-30, 21-30, 22-30, 23-30 olsaydı 3 saat olacak demek ki 3 saatten 10 dakika eksik. Yani 2 saat, 2 saat 50 dakikaymış bizim bu filmimiz. 2 saat 50 dakika demek şurası 120 dakika olduğu için 170 dakikadır arkadaşlar. Tamam şimdi. 170 dakikalık filmi normal hızıyla izlemiş. Üzerine k dakikada geri sarma hızımız vardı. Ve bizim filmimiz sevgili arkadaşlarım. Shift 0 45'te de bitirmişiz. Şimdi bakın. Buraya dikkat. Sena'nın filmi geri almaya başladığı kırmızı çizgiyle belirtilen anı soruyor bize. Burası kaç dakikadır diye. Yani şurayı. Şurası saat kaçtır? diye soruluyor bize burada. Pekala. Şimdi iyi dinliyorsunuz arkadaşlar. Burada Normal hızıyla seyretmişti değil mi Normal hızıyla seyretmeye başladık Tamam çok güzel Şimdi 170 dakika Artık k dakikamız vardı bizim Bunu unutmayalım Gençler burada, burada Şunu yapacağız biz Normal şartlar altında bizim filmimiz 20-30'dan 16k dakika sonra başlamıştı Bakın 20-30'dan 16k dakika sonra Başlamıştı filmimiz Şimdi biz bu Eee 20 saat 20 30'un üzerine 20 30'un üzerine 16k dakikamızı ekledik şu an saat bunu gösteriyor. Yani bizden istenen bu. Bizden istenen bu. Ben bunun üzerine bakın ben bunun üzerine K dakika filmi geri sarıyorum artı 170 dakikada filmi izliyorum. İzledikten sonra sevgili arkadaşlarım benim saatim artık kaç oluyor? Çift 0 45 oluyor. Tamam güzel şimdi bakın 20.30'da çift 0.45'in arasındaki mesafeyi hesaplayalım ki bu bize gece yarısına 3.5 saat varmış zaten 45 dakikada burada geçmiş 3.5 saatin üzerine sevgili arkadaşlarım 45 dakika eklerseniz 4 saat 15 dakika yapar bu da şurası 240 dakika olduğu için eklerseniz 255 dakika İşte o aradaki fark neresidir biliyor musunuz? 16K dakika artı K dakika artı 170 dakikadır. O halde eşittir diyorum. 170 artı 17K diyoruz. Tamam çok güzel. Şimdi arkadaşlar hemen şunu yapıyoruz. 170'i bu tarafa gönderiyorsunuz. Böylelikle elimizde bizim 85 oluyor. 85 eşittir 17K ise K eşittir 5'tir. K5 ise bakın şurası kaç dakikaydı? 16K dakika yani 5 kere 16'dan 80 dakika. 20.30'un üzerine ben 80 dakikayı eklersem eğer şurada saatin kaç olduğunu bulabilirim. E bulalım. 20.30 bakın 80 dakika demek 1 saat. 1 saat 20 dakika demekti zaten. Eklerseniz sevgili arkadaşlarım saatin 9.50 olması gerektiğini görebilirsiniz. Demek ki cevabımız 9.50 geçer. Yani 21.50 olması gerektiğini de tabii ki düşünebiliriz. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Bir diğer sayfamla internet ve belge indirmeli sorular. Şimdi metin yayınlarının güzelliği de bu buradan e, kaynaklanıyor bence. Bu kaynağı çözmek için beni çok heyecanlandırmıştı bu durum. Hareket problemleri deyip karma bir şekilde hareket problemlerini bize tek düze sıralamıyor. Hareket problemlerini de kendi içerisinde kategorize ediyor. Ve böylelikle arkadaşlar kafanıza soru işareti kalmıyor. Mesela ben başka kaynakların çoğunda soruları çözerken diyorum ki ya şu soru tipinden var mıydı acaba diye düşünüyorum. ama. Bunu çözerken zaten her sorulabilecek her şey kategorize edilip sorulduğu için hiçbir sıkıntı da duymuyorum açıkçası. Evet, evet şöyle bir bakalım sevgili arkadaşlarım ilk sorumuza. Şimdi bunu hız problemi gibi düşünecek olursak 16 kilometre bölü saatle giderken 50 kilometre bölü saate çıkarırsak hızımızı 800 metrelik veya 800 kilometrelik bir yolda ne kadar daha erken bitirebiliriz? Aslında soru hareket probleminin ta kendisi. E şöyle diyeceğiz onu yap yapmak içinde. 800 bölü 16 ile yani bu kadar sürede indiriyorduk. Artık 800 bölü 50 ile indireceğiz. 800'ü 16'ya bölersek sevgili arkadaşlarım ki burası bize 50 saniyeyi verecektir. 800'ü 50'ye bölersek de bu bize 16 saniyeyi verecektir. Aradaki fark 34 saniye olduğu için 34 saniye fark edeceğini söyleyebiliriz. Evet internet ve belge indirme sorularından bir tane çözdük ve şimdi şarj göstergeli sorulara bakacağız. Aşağıda iki farklı tabletin şarj durumları görünmekte. Bakın bir tanesi bu şekilde iki tane boşluğu var. Diğerin de iki tane boşluğu var ama sanki bence sağdaki daha doluymuş gibi görünüyor. Ki öyle de zaten. Bir bakalım sorumuza. Şarjlar şekildeki durumlara geldiği andan sonra her iki tabletin de şarjı eşit sürede bitmekteymiş arkadaşlar. Her iki tabletin de enerji tüketimleri kendi içinde sabit olduğuna göre... Bu tabletlerin şarjları tam doluyken A tabletinin pil ömrü B tabletinin pil ömrünün kaç katıdır diye sorulmuş. Bakın şekildeki durumlara geldiği andan her iki tabletin şarjı eşit sürede bitiyormuş. Şimdi Bunların biz e, ne kadar sürede ne kadar enerji harcadıklarını aslına bakarsanız bulabiliriz. Onu da bulmak için şöyle yapalım. Şimdi iki tane farklı tablet elimizdeki. Buraya bakıyoruz arkadaşlar mesela burasına ben V birim dersem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yani tabletin tamamasında 10V ve bunun 8V'si dolu. Soldakine bakalım. Eğer ki ben şuna sevgili arkadaşlarım A dersem 1, 2, 3, 4, 5, 6A var. Tamamı 8A ve sevgili arkadaşlarım bunun 6A'sı dolu. Şimdi ne demişti bize? Ee, şekildeki durumdayken eşit sürede bitmekte. Yani o zaman şunu söyleyebilir miyiz? T sürede mesela T sürede diyelim eşit sürede anlamında T sürede diyorum. T sürede bir tanesi 6 A'lık bir enerji harcıyorken ötekisi 8 V'lik bir enerji harcıyor. Her iki tabletin de enerji tüketimleri kendi içinde sabit olduğuna göre bu tabletlerin şarjları tam doluyken A tabletinin pil ömrü B tabletinin pil ömrünün kaç katıdır diye sorulmuştu. Tam dolu haline bakacağız şimdi. E şimdi T sürede 6 A'sı bitiyorsa kaç T sürede 8 A'sı biter bunu bir bulursak. A tabletinin şarjının tamamen bitme süresini buluruz. Şurada da yine T sürede 8V'si bitiyorsa kaç T sürede 10V'si biter diye soracağız. Çünkü tamamı 10V idi. Sonra da bunları kıyaslayacağız. Hadi bakalım. İkisi bulmak için 8 bunu çarpıp 6'ya bölerim. Yani 8 bölü 6 hızla tükeniyormuş şarjı tamamı. Burası da bununla bunu çarpıp 8'e bölerim. 10 bölü 8 hızda. E şimdi A tabletinin pil ömrü B tabletinin pil ömrünün kaç katıdır? 8 bölü 6 10 bölü 8'in kaç katı olduğunu bulmak için Bunları bölmemiz gerekiyor Bu da 64 bölü 60'ı verir bize Sevgili arkadaşlar cevabımız da budur ee, Bunu da Her ikisini de 4'e bölerseniz Mesela bunu 4'e böldüğünüz 16 Bunu 4'e böldüğünüz 15 16 bölü 15 katıdır Diyebiliriz sevgili arkadaşlar Devam ediyorum İkinci sorunma. var Şekil 1'de Elektrikli bir aracın tam şarj olmuş pilinin Şarj göstergesi verilmiş Gösterge 5 bölgeden oluşmakta olup araç belli bir yolu her gittiğinde göstergedeki bölgeler yukarıdan aşağıya doğru sevgili arkadaşlarım beyaza dönmekte. Yani mesela şöyle belli bir yol gittiğinde şurası tükenmiş. Burası da tükenmiş bakın. Daha sonra yine biraz daha yol gidiyor. Yine burası da tükenmiş sevgili arkadaşlar. Pekala. Şimdi devam edelim sorumuzu okumaya. Ne diyor? Bu araç Tam dolu pille deneme pistinde 80 km bölü saat hızla sürüldüğünde gösterge şekil 1'den şekil 2'ye t artı 2 saatte geçiyor. Ve sevgili arkadaşlarım şekil 1'den şekil 3'te t artı 4 saatte gelmiştir. Şimdi 80 km bölü saat hızla gidiyoruz ya 80 ile giderken, giderken buradan buraya t artı 2 saat sürmüş. Göstergenin bu hale gelmesi. Şuna gelmesi de sevgili arkadaşlarım. Bakış, şekil 1'den şekil 3'e T artı 4 saat sürmüş. Yani artık ben şunu söyleyebilirim ki. Buradan buraya T artı 4 saat. E aynı hızdan bahsediyorduk. T artı 4 ile T artı 2 arasında 2 saat fark var. Demek ki bu buradan buraya 2 saat de gelmiş arkadaşlar. 2 saatte bu hale gelmiş. Buna göre araç tam dolu pille deneme pistinde 80 km hızla sürürse kaç kilometre yol alır? Çok basit artık. Çünkü buradan buraya 2 saat geçiyordu. Yani şuranın tükenmesi 2 saat sürüyormuş. O zaman tamamının tükenmesi ne kadar sürerdi? 10 saat. Peki araç 80'le giderse 10 saat boyunca işte o zaman 800 kilometrelik bir mesafeyi kat edebilir. Tam dolu pille diyeceğiz sevgili gençler. Bir diğer sayfamıza geçiyoruz. Bu sefer trenlerde harekete bakacağız arkadaşlar. Şimdi diyor ki bakın tren bir tren düşünün. Bu tren bir direği geçmek isteyecek. Bir köprüyü, tüneli geçmek isteyecek. Ya da köprüyü. İki tren karşılıklı olarak birbirini tamamen geçmek isteyecek. Veya arka giderken yani aynı yönde hareket ederek yine birbirlerini geçmeye çalışacaklar. Tamamen birbirlerinden kurtulmaya çalışacaklar. Tüm bu durumları inceleyeceğiz şimdi seninle beraber. Diyor ki trenin direği geçmesi için alması gereken yol trenin boyu kadardır. X kadardır. Çünkü şöyle tren başlangıçta trenin burnu direkte tamamen kurtulduğu anı çizecek olursanız şöyle bir tren çizecek olursak bu sefer tren, trenin kıçı sevgili arkadaşlar o direğe e, oradadır. Yani ne kadar yol almış olduk? Bir tren boyu kadar yol almış olduk. X kadar yol almış olduk. Birimlere dikkat edeceğiz burada. Gerekiyorsa uygun birimlere çevirerek işlemleri uygulayacağız arkadaşlar. Yani metreye, dakikaya, saniyeye, saate hepsine dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir trenin Sevgili arkadaşlarım bir tüneli tamamen geçebilmesi için yani şu şekilde trenin kıçının bu sefer tünelin şuradaki ucundan tamamen kurtulmuş olmasını e, bakacağız. E, burası y trenin boyu da x'ti zaten y artı x kadar yol alması gerektiğini anlıyoruz bu şekilde. Üçüncüye bakalım karşılıklı hareket eden iki trenin birbirini geçmesi için. Boyları toplamı, yani x y kadar yol almaları gerekiyor fakat burada birbirlerine doğru bir hareket yani zıt yönde bir hareket olduğu için bu sefer hızlarını sevgili arkadaşlarım toplayacağız. Önceki sayfalarda gösterdiğimiz gibi yine arkalı önlü hareket ediyorlarsa hızlı olanın hızından yavaş olanın hızını çıkararak aynı işlemleri yapacağız. Şimdi ilk sorumuza bakalım bir demir yolu görevlisi 90 km bölü saat hızlı hareket eden bir trenin yanından 3 saniyede geçtiğini belirtiyor bedirliyor. Buna göre trenin uzunluğu kaç metredir diye sormuş. Bakın 90 kilometre demek, 90 bin metre demek, bir saat de sevgili arkadaşlarım 3600 saniye demekti. Şimdi 3600 saniyede 90 bin metre hareket eden bir tren. 3 saniyede ne kadar hareket eder? Tabii ki ne yapmamız gerekiyor? 1200 katıysa bunu 1200'e bölmemiz gerekiyor ki sonucu bulalım. Bakın 2 sıfır sildim 2 sıfır sildim. 900'ü 12'ye böleceğim. 900'ü 6'ya bölmüş olsaydım 150'yi bulmuş olurdu. 12'ye bölüyorsak 75'i buluruz. Demek ki 75 metre imiş sevgili arkadaşlarım. Trenimizin boyu. İkinci sorumuz 50 metre uzunluğundaki bir düğün konvoyu bir elektrik direğini 30 saniyede geçiyormuş arkadaşlar. Bakın 50 metre uzunluğunda bir konvoy var. Bir elektrik direğini 30 saniyede geçiyor. Buna göre dün konvoyu saatte kaç kilometre yol almakta diye soruluyor. Şöyle diyoruz bakın. 50 metrelik mesafeyi, 50 metrelik mesafeyi 30 saniyede yani 1/2 dakikada alıyormuş. O halde ben şunu merak ederim. 60 dakikada ne kadar metre yol alırdı? Onu bulalım. Bakın bu bunun 120 katı. O zaman ben bunu 120 ile çarparım. 5 kere 12 60 yapar. 3 tane sıfır eklerim. Yani 60.000 metre. Ee, bakalım 60.000 metre yanlış oldu sevgili arkadaşlar. 50 çarpı 60 diyoruz. 120 özür dilerim 50 çarpı 120, 2 sıfır ekleyeceğiz. 60'ın sonuna 6.000 metre. 6.000 metre de bize 6 kilometreyi verir. 60 dakikada zaten 1 saatte bakın saatte 6 kilometre yol alıyorsa 6 kilometre bölü saattir bunun hızı diyebiliriz. Devam edelim sağ taraftayız. Artık son sütundayız arkadaşlar bu videoda. Ee, yaklaşık olarak da bir saati de devirmişiz. Marmara Denizi'nden Karadeniz'e doğru hareket eden Yunanistan bandıralı 140 metre uzunluğundaki bir yük gemisi ile Karadeniz'den Marmara Denizi'ne doğru hareket eden Rusya bandıralı 160 metre uzunluğundaki bir yük gemisi İstanbul Boğazı'na karşılaşmışlar. Bakın bir tanesi şöyle gösterelim. Bir gemi bu. Bu Yunan gemisi olsun ve şu gemi de Rus gemisi olsun arkadaşlar. Birinin boyu 140 metre, ötekinin boyu 160 metre. Gemiler karşılaştıkları andan itibaren birbirlerini 7,5 saniyede tamamen geçmişler. Yunan bandıralı gemi saatte 62 kilometre yol aldığına göre Rus bandıralı gemi saatte kaç kilometre yol alır diye soruluyor şimdi. Şunu yapacağız bakın birbirlerini tamamen geçebilmeleri için şu mesafeyi yani 300 metreyi almaları gerekiyor tamam mı? Şimdi o halde 7.5 saniyede 300 metre yol aldıklarını biliyoruz. Ben bu 7.5 gençler 8 ile çarparsam bakın 8 ile çarparsam 60 saniyeyi yani 1 dakikayı bulmuş olur Tamam. Kaçla çarptık? 8 O zaman bunu 8'de çarpın 2400 metre yapar. Şimdi ben bunu 60 ile çarparsam tekrardan 60 saniye 60 ile çarparsam 3600 saniye yani aslında bakarsanız parantez içerisinde 1 saatten bahsediyor oluruz. O halde bunu da 60 ile çarparım 6 kere 24 144'tür. ve sevgili arkadaşlarım 20 burada bir tane de 60'ta vardı 144 bin metre yapar ki bu da 144 kilometrenin ta kendisidir yani 1 saatte. 144 kilometreden bahsediyoruz yani 144 kilometre bölü saatten bahsediyoruz. Bu bulduğumuz 144 gemilerin hızları toplamıdır çünkü birbirlerine zıt yönlü hareket yapıyorlar. E birinin hızı 62 ise o halde ben 144'ten 62 kilometre bölü saati çıkarırsam sevgili arkadaşlarım cevabı da bulurum ki bu da bana 82 kilometre bölü saati verir. Rus gemisi Yunan gemisinden 20 kilometre bölü saat daha e, hızlıymış sevgili gençler. Geçtim dörde. Uzunluğu 200 metre olan yolcu treni, uzunluğu 300 metre olan aynı yönde hareket eden yük treninden 3 kilometre gerideymiş. Yani şu şekilde bakın bir trenimiz olduğunu düşünelim. Tamam mı? Ve bir tane daha tren varmış arkadaşlar. O treni de şöyle siyahla çizelim. Bir tane daha trenimiz var. Bakın bir tanesi diğerinden 3 kilometre gerideymiş. Yani şu mesafe 3 kilometreymiş arkadaşlar. Tamam? Pekala. Şunun uzunluğunun 200 metre olduğunu dile getirmiş. Bunun uzunluğunun da 300 metre olduğunu dile getirmiş. Ve yolcu treni, yani şu gemi arkadaşlar, yolcu treni, yük trenini, yük trenini 7 dakikada tamamen geçmiş. Geçebilmesi için şu konuma gelmesi gerekiyor. Bakın ben size hemen göstereyim. Bunun bunu geçebilmesi için şu konuma gelmesi gerekiyor. Şimdi bakalım ne kadar yol var? Bir kere bunun uç kısmının buradan şuraya gelebilmesi için aradaki mesafe kadar yol alması gerektiğini biliyoruz. Yani bir şu mesafeyi kat edecek bir şu mesafeyi bir de kendi uzunluğu kadar olan bir mesafeyi kat etmesi gerekecek. Yani 3 kilometre artı 300 metre yani 0.3 kilometre Artı bir de kendi uzunluğu yani 0.2 kilometre kadar bir mesafe. Yani 3.5 kilometreyi kat etmesi gerekiyor. Ve 3.5 kilometreyi sevgili arkadaşlarım 7 dakikada kat ettiğini biliyoruz. Soru bize bunu vermiş. Tren, trenlerin hızları toplamının 170 kilometre bölü saat olduğuna göre. yük treninin hızı kaç kilometre bölü saattir diye sormuş. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Arkadaki trenin öndeki treni geçebilmesi için hızları farkını bulmamız gerekiyordu hızları fark ve aslına bakarsanız bu 3.5 kilometreyi 7 dakikada almıştır dedik ya biz hani işte burada sevgili arkadaşlarım hızları farkı aslında bunu yapıyor hızları farkı neyse 7 dakikada 3.5 kilometre fark kapatıyor o zaman 1 dakikada diye düşünelim 7'ye bölelim bunu 7'ye bölerseniz 0.5 kilometre yapar peki 60 dakika diye sorsak 60 dakika biliyorsunuz parantez içerisinde yazıyorum 1 saattir 60'la çarparsınız ve 30 kilometre olması gerektiğini söylersiniz. Şimdi şu yolcu gemisinin hızı v y, şu da yük gemisinin hızı v yük diyelim. V y'den v yük çıkarınca 30 kaldığını biliyoruz. Soru da bize teşekkür ediyoruz. Yolcu treni ile yük gemisinin hızları toplamının 170 olduğu bilgisini vermiş. O halde gelin ikisini bir güzel toplayalım biz. Toplarsanız şunlar gider ve iki tane. Yolcu gemisinin hızı eşittir 200 olur. Böylelikle yolcu gemisinin hızının da 100 olması gerektiğini tabii ki söyleyebiliriz. Bizden istenen yük treninin hızı gemi mi diyorum ben sürekli yolcu treni. Yolcu treninin sevgili arkadaşlarım hızı 100. E hızları toplamı 170 demek ki yük treninin hızı da 70 km bölü saat olacakmış diyebiliriz. Hem de gönül rahatlığıyla. Evet arkadaşlar artık videonun son sorusundayız. Bunu da çözelim sizle beraber. Uzunlukları sırasıyla 1000 metre ve 900 metre olan iki tünelden birincisinin bitiş noktası ile ikincisinin başlangıç noktası arasındaki uzaklık 3000 metredir. Şimdi şöyle düşünelim sevgili arkadaşlar. Şuraya bir tane tünel çizelim. Şu şekilde ve bir tane daha tünel çizelim arkadaşlar. Ona da şöyle bir tünelimiz olsun. Tamam. Şununla şunun arasında yani birincisinin bitiş noktasıyla diğerinin başlangıç noktası arasındaki mesafe 3000 metreymiş. 3000 metre dedik. Uzunlukları da sırasıyla 1000 ve 900 metreymiş. Yani burası 1000 metre arkadaşlar, burası da 900 metre. Pekala, saatte 100 kilometre yol alan bir tren, birinci tünele girdiği andan ikinci tünelden tamamen çıktığı ana kadar 3 dakika geçmiş. Şimdi trenimiz var, o trende birinci tünele girdiği andan çıktığı ana kadar sevgili arkadaşlarım ne kadar bir süre geçiyormuş? 3 dakika. Yani şuradan Şuraya kadar alınan mesafe Hatta oraya kadar değil özür diliyorum Şuraya kadar alınan mesafe Çünkü trenin baş noktası burası Trenin baş noktası burası İşte buradaki mesafeyi sevgili arkadaşlarım 3 dakikada almış bu tren Pekala güzel Şimdi trenin boyu soruluyor Şimdi 3 dakikada bu tren ne yapmış Onu bir ee, hesaplayalım 3 dakikada 1000 artı 3000 4000 4900 artı bir de kendi uzunluğu Şimdi kendi uzunluğu soruluyor zaten. X diyelim buna da. Tamam mı? Ee, şurası 4, 4900 metre artı 4900 metre artı X. Tamam mı? Bu. Şimdi sevgili arkadaşlarım. Bu trenin hızı. Ve 3 dakikada yaptığı hız aslına bakarsanız. 3 dakikada bu kadar hız yapıyor. Peki ben şunu merak ediyorum. 60 dakikada. Hemen düzeltelim. 60 dakikada. Ne kadar yol alır? Tabii ki 20 katı kadar. Bunun 20 katı ne yapar? Hemen ona hesaplayalım. 20 ile çarparsanız 49'u 2 ile çarptınız. Bir sıfır ekleyeceğiz unutmayın. 49'u 2 ile çarptınız. 98 3 tane sıfır ekliyoruz. 1 2 3. Yani 60 dakikada sevgili arkadaşlarım. 98 bin metre artı. Bakın 20 ile çarptık. Bunu da 20 ile çarpın, 20x kadar yol alıyor. Ve bize ne denmişti? 60 dakikada yani 1 saatte 100 kilometre yol alıyor. Yani 100 bin... Sevgili arkadaşlarım metre yol alıyor O zaman bu 100.000'e eşit 98.000'i karşıya atarsanız 20x eşittir 2000 gelecektir Sıfırları götürdüm 2'ye de bölersem İkisinin 100 metre olduğunu söyleyebilirim Yani sevgili arkadaşlar Bizim trenimizin boyu 100'müş Diyeceğiz Evet Gençler artık Sonraki sayfalarda Pekiştiriyorum Testlerini çözmeye başlayacağız Hareket problemlerinde Ve sayfa numarası da 158 olacak O sayfalarda görüşürüz O videolarda görüşürüz Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı lütfen unutmayın.